Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi üçgende alanın son konu testine geçiyoruz. 4 numaralı konu testindeyiz dostlar. Hemen odaklanmamızı ayarlıyorum ve başlıyorum. vira Bismillahirrahmanirrahim diyorum. ilk sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Bakalım ne diyor 1. sorumuz. Bir açıortay görüyorum dostlarım. 45 45 diye bölmüş. Yani aynı zamanda burası 90 derecedir dik üçgendir Pisagorbans falan yapılır yani bunu da söyleyelim. Sonra alan ABN yani şu soldaki taradığım üçgenin alanı bizden isteniyor. Şimdi biz nereleri bulabiliyoruz buna bir bakalım. Şimdi bu açı ortay şuradan bir diklik çizsem bu tarafa arkadaşlarım. Bu diklik ne yapacak? Ee, 45 45 90 üçgeninden buna 3 buna 3 buna da 9 dedirtecek bize ve şunu fark ettim arkadaşlarım bakın şurası da dik burası da dik yani bu adam bu adama paralel o zaman bir benzerlik çakalım 9 bölü 12 diyelim 9 bölü 12 eşittir 3 bölü Şuradaki AB kenarı yani X oldu. Bakın bu 3'e bölündü. Bu da 3'e bölünecek. Demek ki X 4 gelecek. Buranın 4 olduğunu bulduk. Şimdi bu açı ortayın üstündeki bir noktadan bu tarafa çizdiğim diklik 3 ise biliyorum ki bu tarafa çizdiğim diklikte 3 olacak. O halde bu üçgenin alanı tabanı 4 yüksekliği 3 bölü 2'den 6 birim çıkacak dostlarım. Evet geçtik 2 numaralı sorumuza ne diyor bu X ABC üçgeninin alanıdır ve bu alanın en büyük değeri kaçtır diye bir soru soruyor bize alanın en büyük değerini istiyor arkadaşlarım ne demiştik size köşe taşlarında alanın en büyük değerini bulurken verilen üçgeni bir kademe düzgün hale getireceksiniz. Eğer salak bir üçgense dik üçgen yapacaksın. Dik üçgense ikizkenar ikiz kenar dik üçgen yapacaksın demiştik. İşte bu dik üçgen. Biz bunu ikiz kenar dik üçgen yapıp... ...bir kenarının 6 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz artık. Çünkü hipotenüsü 12 ise... ...45-45-90 üçgeni kabul ettim ki alan en büyük olsun dedim. 12'yi kök 2'ye böldüğümde 6 kök 2 çıktı dik kenarlar. Artık alanı bulabiliriz. 6 kök 2... Çarpı 6 kök 2 bölü 2'den kök 2'ler çarpıp 2'yi sadeleştirdik. 6, 6, 36 geldi. Sorumuzun cevabı 3 numaraya geçeriz biz de. X'in en küçük tam sayı değeri diyor. Yine bu köşe taşında da çıktı karşımıza. Bir üçgenin alanı sıfır olmaz. Her zaman sıfırdan büyüktür. Eğer sıfır olursa zaten üçgen olmaz piyasada ve alan olmayacağı için... Üçgende olmaz dersiniz. Dolayısıyla üçgenin alanı sıfırdan büyüktür. En az ne olur diye sorulursa da yani en küçük tam sayı değeri ne olur diye sorulursa tabii ki tam sayı derse 1 olur. Yoksa birden küçük 1 bir bölü 2 de çıkabilir bir üçgenin alanı. Evet geldim 4 numaraya. Bu ne diyor? B, C açısı D, A, iki katı. Şimdi şu DAB'ye biz A dersek şurası 2A olacakmış ve biz hemen ikizkenarı kenarı gördük. Tabana bir diklik indirdik. Kayı kuralından bu tabanı 2'ye böldü. açıyı 2'ye böldü. O zaman bunlarda AA çünkü burası toplamda bunun 2 katı 2A olacakti. Ve bakın şurada da bir açıortay çıktı karşımıza. Şu doğru açıortay. Açıortayın üstündeki bir noktadan buraya çizdiğim diklik 3 ise benim buna çizdiğim diklik de 3'tür. Ve bizden de zaten alan ABD isteniyor. Yani tabanımız 6, yüksekliğimiz 3/2'den 18/2 9 geldi sorunun cevabı. Evet, 5 numaradayız arkadaşlarım. 3 var, 4 var. Hemen 5'i yapıştıralım şuraya. Paralellik verilmiş. Alan ACD isteniyor. Şu üçgenin alanı. Bakın biz bu üçgenin nesini biliyoruz? İki kenarını. Ne öğrettik biz size? İki kenar biliyorsan aklına sinüs alan bağıntısı gelsin. Hemen o iki kenarın arasındaki açıya A diyeceksin. Paralel olduğundan Z harfi var. Buraya da A'yı yapıştırdım. Şimdi sinüs alan bağıntısını yazalım hemen arkadaşlarım. Şurada kenarda yazıyorum. Ne diyeceğim? 1 bölü 2 çarpı. Üçgenin iki kenarı yani 4 ile 10'u çarpıyoruz. 40 çarpı aradaki açının sinüsü. Yani sinüs A onu da buradan bulacağım. Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 geldi. 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. Bunu 10'a bölersem 4 gelir. 4 ile de 3'ün çarpımı Adana'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet 6 numaradayız. Alan oranı istiyor bizden. ABC yani büyük üçgenin alanı bölü DEF. Şu ortadaki üçgen. Şimdi oranlar vermiş. AF, DF'nin 3 katı. Yani şurası 1K ise AF 3K olacak. O zaman buraya 2K kaldı. EF ile EC arasındaki ilişkiyi vermiş. EF'ye 1M derseniz EC vermiş neresi o e C? e, C tamamı 3M olacak o zaman şuraya 2M kaldı sonra E, D M derseniz N diyelim buna da de 3 olacak demek ki burası 2N şimdi bundan sonrası alan dağılımı yapacağız dostlarım şu ortadaki küçük üçgene A alanı dersek şurayı çizdim bakın K'ya A düştü 2K'ya 2A düşer derim şuradaki N'e 2A düştü. 2N'e 4A düşer deriz. Sonra devam edelim. Başka şurayı çizelim bir de arkadaşım. Şurayı çizdim. N'ye A düştü. 2N'ye 2A düşer diyelim. M'ye 2A düştü. 2M'ye 4A düşer diyelim hemen. Şurayı birleştiriyorum. M'ye A düştü. 2M'ye 2A düşer diyorum. Ve K'ya A düştü. 2K'ya 4A düşer diyorum. Şimdi toplayalım. Şurada bakın ne var? 4, 2 daha 6A. Şurada 4, 2 daha 6A da buradan. Şuradan da bir 6A geliyor. Yani toplam 18A. Bir de ortası var. 19A çıktı. ABC'ninki. Ortadaki de zaten A'ydı. Bunları sadeleştirince de 19 geldi sorumuzun cevabı. D iç t çemberin merkezi bir oran vermiş. Şu oranın hepsine biz bir 12K diyelim. 2 tane AB 12K ise AB 6K. 3 BC 12K ise BC 4K. 4 AC 12K ise AC 3K. Şimdi iç teğet çemberin merkezinden üçgenimin açı ortayları geçiyordu. O halde. Bu 3 köşeden geçen doğru bizim açıortayımız açıortaylar çizildiğinde şöyle 3 üç tane üçgen çıkıyor ve bu üçgenler şu oranda dağılıyordu. Her biri gördüğü kenarın bir katı alana sahip. Bakın 3'ü gören 3A. 6'yı gören 6A, 4'ü gören de 4A olur dedim. Şimdi ABC'nin alanı 13A çıktı. Bölü d B, c d B, c şurası yani 4A çıktı 13/4 geldi sorumuzun cevabı hemen şuna bakıyoruz de paraleldir BC demiş bizden de kBC istemiş şimdi biz paralel iki doğru arasındaki üçgenin tabanını sabit tutup şu Tepe noktasını tutup şöyle kaydırdığımızda Artık bize sorulan üçgen bakın buradaki üçgen oldu alanı aynısı oluyordu değil mi dostlarım alan kaydırma diyorduk biz buna köşe taşında güzelce öğrettik şimdi nereyi soruyor bize K B, alanını soruyor altı e, neresiymiş A D şurasıymış altı olan biz şurayı bulduk buranın tabanı 2 He, şöyle mi yapsaydık bu tarafa mı kaydırsaydık keşke ya şöyle kaydırsam ne oluyordu k'yı buraya kaydırsam bu üçgeni bulmuş oluyordum böylelikle ve bu üçgenin alanını evet bu daha güzel oluyordu arkadaşlar ya öyle yapalım ya da bir bakayım ab AC'ye eşitmiş ab A, C, Y Şimdi ya O zaman ikizkenar diyorsa ona da gerek yok. Şimdi ikizkenar üçgende tabii 45, 45, 90 üçgeni. Buralarda 45, 45. Burası 6. 8 ise burası da 8. Burası da 2. Şimdi çok gerek kalmadı ona. Bu tarafa kaydırmamız da soruyu çözdürüyor bize. Bakın şuradaki 2 yüksekliği 8. 2'nin yüksekliği şu üçgende. 2 tabanına ait yükseklik 8. 8 çarpı 2 bölü 2'den de alanımız 8 çıktı. Şuradaki üçgenin alanı 8. Alan kaydırdığımız için KBC'de buna eşittir demiştik. 8 geldi. Evet bunu bitirdik. Şimdi 9 numaralı sorumuza geçebiliriz. Hemen alalım 9 numarayı önümüze. AB 15 şurası 20. Bakın 15, 20, 25 üçgenidir burası. Onu bir söyleyelim ilk etapta. Ee, başka neler yapabiliriz? 15-20-25 üçgeni tamam. Ee, olduğuna göre, ha, şurayı görmedik. Alan B, A, D. B, A, D. Bu üçgenin alanı B, D, C. Şu üçgenin alanına eşit. Tamam. Şimdi ben şuradan bir diklik indirsem. Şöyle. Bakın şuraya A, şuraya B dedim. Şurası A. Şu açımızda tamamıyla B oldu diyebiliriz. Şimdi benzerlersek Burada 90'ın karşısında 15 Burada 90'ın karşısında 20 var Yani 15 bölü 20 çıktı Şu büyük üçgenle Şu küçük üçgenin Benzerlik oranı 5'e bölersem 3'e 4 gelir Demek ki burada b'nin karşısına ben 3 haş dersem Burada b'nin karşısı Yani şu uzunluk komple 4 haş olacak dostlarım Burası 4 haş ee, Sonra B'nin şu üçgenin alanını bize, şu üçgenin alanı, şuradaki üçgenin alanına eşitmiş. Şimdi bunların alanlarını yazalım. Gelin birlikte. Şimdi bu üçgenin alanı 3H çarpı 4H bölü 2. 3H çarpı 4H bölü 2 eşitmiş. Bu dik üçgenin alanı şuraya X dersen ben 4H çarpı X bölü 2'dir. E bölü 2'ler 4H'lar giderse... X dediğimiz yer meğersem 3H'mış. Bakın 3H, 4H. O zaman burası mecbur 5H geldi. 3, 4, 5 üçgeninden. 5H, 20 ise H, 4. O zaman burası 12. Burası da 16 çıktı arkadaşlarım. Bunu da bulmuş olduk. Tamam. Buraya kadar her şey yolunda. Bizden ne istiyordu? Bu DAC. A, C. şu üstteki üçgenin alanını istiyor. Şimdi... 4H 16. O zaman şurası da 12 geldi. 3 açtı burası. Şimdi şu üçgenin alanını bulalım. Kırmızı üçgenin alanını. Şuraya bulayım arkadaşlarım. Biraz daha yukarıya alayım. Kırmızı üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12 çarpı 16 bölü 2'dir. E hocam bu mavi üçgen de bunun aynısı. Çünkü dik üçgen zaten ve 12 çarpı 16 bölü 2 ya da zaten eşit vermişti bize alanları. O zaman 2 ile çarparsam ben bunu bir bunun bir de bunun alanının toplamını bulmuş oldum. Yani ben şu dörtgenin alanını buldum. Ve bu dörtgenin alanından ola ki şu 15, 20, 25 dik üçgenini çıkartırsam ben geriye istediğim şu üçgenin alanı kalıyor dostlarım. 15, 20, 25 üçgeninin alanı 15 çarpı 20 bölü 2'dir. Şimdi şununla şunu sadeleştirdik. 12 ile 16'nın çarpımı 192. Eksi. Şununla şunu sadeleştirelim. 10. 15 ile 10'un çarpımı 150. Çıkartırsak da 42 kalır. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet. 10 numaralı sorudayız. AB, BE'nin 3 katıdır diyor dostlar. BE'ye 1K. AB 3K olacak. Buraya 2K bıraktım. B, D, C'nin 3 katıdır. M, 3M dedim. Tamam, B, D, 3 katı. Şimdi biz şöyle pratik bir yol öğrenmiştik. Şu üçgenin alanına, bakın ne diyorum. 1K, 3M. Çarpıyorum, 1 ile 3'ü çarpın, 3. 3A yazıyorum bunun alanının içine. Şimdi büyük üçgene geldim. Bakın burası 3K, burası 4M. Çarpıyorum 3 ile 4'ü, 12M. A yazacağım içine. 3'ü buradaysa buraya da 9A yazıyorum. Şimdi biz şu 3A'lık alanı bulabiliriz eğer istersek. Çünkü 3A'nın tabanı 4. Yüksekliği 3. O zaman 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır. 3A 6 ise bize nereyi soruyor? A, B, C. 12A'yı soruyor. 3A 6 ise 12A bunun 4 katıdır. Yani 24. Evet. Şuna gelelim hemen. Alan AKC. Bakın şu üçgenin alanı isteniyor ve ben bu üçgenin sadece ve sadece iki kenarını biliyorum. Aklıma ne gelecek demiştim? Sinüs alan bağıntısı gelecek. Hemen bunların ikisinin arasındaki açıya A yazıyorum. Burası A. 90 ise buraya B diyorum. B 90 buraya da A yazıyorum. Ve şurada bakın 2 4 2 kök 5 demiştik dik üçgende öğrendik bunu. Dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs küçüğünü kök 5 katıydı. 2 kök 5'i yazdım küçük olan 2 olduğu için. Şimdi aradığım üçgenin alanı sinüs alandan yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı kenarlarını çarpıyorum 4 ile 8 kök 5'i çarpı diyorum. Aradaki açının sinüsü. Sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs. Sinüsü şu dik üçgenden bulacağım. Karşısı 4. Hipotenüsü 2 kök 5. O zaman 4 bölü 2 kök 5 diyorum. Bakın bu kök 5leri sadeleştirdim. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şununla sadeleşsin. Geriye 4 kere 8. Yani 32 kaldı. Evet 12 numaralı sorudayız arkadaşlarım. ABC bir dik üçgen. 25'miş burası. 7, 24, 25 üçgenimiz var o halde burada. Demek ki şurası 24 olacak. Buraya da 9 kaldı. Peki. 7, 10, 15, 15. Tamam verilenlere göre alan DBE. DBE. Şuradaki bölgenin alanı isteniyor bizden. Şimdi şöyle yapalım hemen. Bütün üçgenin alanını bulabiliyorum. Bakın 7 ile 24'ün çarpımının yarısı... Bütün üçgenin alanı hatta şöyle 12 diyelim. 84 geliyor tüm üçgen. Şimdi biraz da şöyle oran yazalım arkadaşlarım. Şurayı şöyle bir köşegenimizi çizdik. Şimdi 9'a 15 yani 3'e 5. O zaman şuna biz ne diyelim? 3a diyelim. Şuna 5a diyelim. Şimdi de 10'la 15'i kıyaslayalım. 10'a 8a düştü ona 8a düştüyse 15'e ne düşer diye soruyorum. Hemen 15 çarpı 8a 10 düşen. 5'e 2, 5'e 3, 2'ye 2'ye böldür. Böl 3 kere 4 12a da buraya düştü. Toplam 12 8 de buradan 20a'yı biz ne bulduk? 84 bulduk. Bizden DBE 5A'yı istiyor arkadaşlarım. Yani 20A'nın 4'e bölünmüş halini. O zaman 84'ü de 4'e bölüyorum. 21 geliyor sorumuzun cevabı. Evet geldik 13 numaralı sorumuza. ABC'nin alanının en büyük değeri nedir diye soruyor. Bize dik üçgenin dik kenar uzunluklarını vermiş x cinsinden. Biz şunu biliyoruz. Şimdi alanın şu ikisinin çarpımının yarısı olduğunu biliyoruz. Yani 6-x ile 2x-4'ün çarpımının yarısı bizim alan dediğimiz şey. Ve bizden de bunun maksimum olmasını istiyor arkadaşlar. Şimdi tabii bu sorunun aynısını köşe taşında birkaç tane çözdük bunun aynısından. Bir daha tekrar edelim. Şimdi önce şu üst tarafı bir dağıtalım. 6 ile 2x'i çarpıyorum 12x. 6 ile eksi 4'ü çarpıyorum eksi 24. Eksi x ile 2x'i çarpıyorum eksi 2x kare. Eksi x ile eksi 4'ü çarpıyorum artı 4x bölü 2. İşte benden bunun maksimum olmasını istiyor. Hatta bir satır daha düzenleyelim mi arkadaşlarım? Eksi 2x kare e, artı 16x eksi 24 bölü 2 eşittir. Bunun maksimum olmasını istiyorum. Peki arkadaşlarım biz şimdi ne demiştik köşe taşında? Burası ikinci dereceden bir denklem ve parabol dediğimiz kısım arkadaşlarım ve parabolün en büyük değerini ya da en küçük değerini bulmamız gerekiyorsa K'yı soruyor demektir bize. K'yı da nasıl buluyorduk? Önce R'yi buluyorduk dostlarım. R'nin formülü şu: eksi b bölü 2a. Şimdi b dediğimiz x'in katsayısı 16. O zaman eksi 16 oluyor bölü a dediğimiz x karenin katsayısı eksi 2. 2 ile de çarpıyorum eksi 4. Yani 4 geliyor. R 4. İşte bu dördü yerine yazdığımda alanın en büyük değeri çıkacak karşımıza. Hadi r yerine şey, x yerine 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16. Ya da şurada yazalım direkt Hiç çarpımlarında değil de şu kısımda yazalım. Aynısı zaten. 4 yazıyorum. Alttan 4 çıktı 2. 4 yazarsam 2 kere 4 8. 4 çıktı 4. Bölü 2 yani 8 bölü 2'den 4 geliyormuş alanın. Maksimum değeri arkadaşlarım. 13. sorumuzun cevabı da Adana geldi dostlar. 14'teyiz. Çok mu yukarı çıktık? Evet çok yukarı çıktık. Şuna bakalım. Şimdi burada ne diyor? AG 5 tane G ye eşitmiş. Şimdi AG'ye 5K deyin diyor. Hemen 5K. gd 2K olacak diyor. Buna da 2K yazalım. Evet. O zaman şurası 6 2k, şurası da 9 2k gelecek. Çünkü buranın tam şey 5k pardon. Çünkü buranın tamamı 9'du. Buranın tamamı 6. Eşkenar üçgenmiş bunlar. E bakın burası 60, burası da 60 olduğu için bunun açıları ve büğünün açısı 60 60 olduğu için bu da eşkenar üçgen çıktı. O halde 6 2k eşittir, 9 5k geldi. Buradan eksi 5k'yı buraya alırsak 3k, 6'yı buraya alırsak 3k eşittir 1 çıktı. K1 ise 6 eksi 2'den buranın bir kenarı 4 geldi dostlarım. Şuradaki eşkenar üçgenin bir kenarı 4. Bize de bu eşkenar üçgenin alanı soruluyor ki eşkenar üçgenin alan formülü bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü. 4'ün karesi 16 yapar. 16 ile de 4 sadeleşirse 4 kalır. 4 kökü çıkar sorumuzun cevabı. Şuna gelelim hemencik. Bakalım bu ne diyor? 15. sorumuz paralellikler paralellikler. Alan FBK yani şuranın alanıyla KGC şunun alanları. Şimdi bu paralelse arkadaşlarım biz paralel iki doğru arasındaki üçgenin alanını kaydırıyorduk bakın. Şimdi ben şunu tutup şu G noktasını şu F'ye getiriyorum. Şu üçgen şu üçgen, şu hale dönüyor o zaman artık. Şu üçgen oldu arkadaşlarım. Ve bu üçgenle bunun toplamı da neymiş? 18. Yani şu 1K dediğim yere 18 düşüyorsa 2K dediğim yere şuranın tamamına 36 düşer. 36 ile 18'in toplamı 54 olur. Tüm üçgenin alanı Bütün üçgenin alanı 54 Şimdi şuraya gelelim ee, Şu en üstteki Üçgeni A dersek E hocam bu da A oluyordu Şunlara da A A demiştik S 3S 5S diye giriyordu demek ki şu en alttaki Dörtgenin alanı da 5A olacak Yani biz 5 3 daha 8 bir daha 9A'yı 54 bulmuşuz demek ki A eşittir 6 Benden ne istiyor? F, D, H ve hek yani şununla şunun. 2 A'nın toplamını istiyor bizden arkadaşlarım. 2 A eşittir 12 yapar. Sorumun cevabı Ceyhan'dan gelir. Evet son sorumuzdayız dostlar. Hemen buna bakalım. 16 numaralı sorumuz. Şimdi diklikten diklik bir öklik yapası geliyor insanın. Yapacağız da. Önce şu eşit kenarlara A diyelim. Şuraya da A. Şuna da B yazarsam bakın. Diklikten diklik indi. Yan kenarın öklikini yazıyorum. 12'nin karesi eşittir. Yakın parça A çarpı hipotenüsümün tamamıydı. A artı B. Yani A ile A artı B'nin çarpımını biz 144 bulduk arkadaşlarım. 144 eşittir A çarpı A artı B. Şimdi bizden şu üçgenin alanı isteniyor. E bu dik üçgen ve dik üçgenin alan formülü neydi? Dik kenarlarını yani A ile şu dik kenarımız ne? A artı B. A artı B'yi çarpıp 2'ye bölersem alanı buluyor. E biz A ile A artı B'nin çarpımını 144 bulduk az önce. O zaman cevap 144 bölü 2'den 72 çıkıyor dostlar. Evet arkadaşlar. Bunu da böylelikle bitirdik. Şimdi bir sonraki videomuzda muhtemelen ikinci kitabımıza geçeceğiz artık arkadaşlarım. Çünkü birinci kitap bitti. Birinci kitabın bundan sonrasında üniversitesinden soruları var. Bir de farklı pencereden bakış diye bir başlıkta sorular var. Yani sorular var. Çözümleri var dostlarım. Daha biz buraya bakmayacağız. Sonuçta hepsinin çözümü yazılmış. Biz bir daha bu kısımla uğraşmayacağız dostlarım. Biz direkt İkinci kitaba geçiyoruz artık bir sonraki videomuzda. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.